Devletin beni idam sehpasında görmek istiyorsa orada olurum. Hücresi orada. Ama mesele devletin ne istediği meselesi değil, bağımsız olma meselesidir. Benim kafamın tasını attırma. Seni de, o manyak adamlarını da zifte bular, paramparça eder, asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. Fatihini Herkes hatini bir sakın. Ben isim koymayı seven mutlu çocuk. Sıkı yönetim resmen. Sıkıyorsa başka yönetim de. Ben sana adam olamazsın demedim. Benim adamım olamazsın dedim. <Gülüyor> KGT'ye bir numara olarak geliyor Alican'dan trafik kazasında öldü diye kayıtlara düşünüyor Mezarından çıkan kemikler ölmediğini söylüyor Ulan aslan değil çakal bu etler Ağzı emniyet Biz değiliz efendim Ben soru sormam Hesap sorarım <gülüyor> Artık AKT benim Efendim devlet geleneklerimiz buna Devlet de benim geçice. O Devletin beni idam sehpasında görmek istiyorsa orda... Benim kafamın tasını attırma. Seni de... O manyak adamlarını da zifte bular. Paramparça eder. Asfalt diye İstanbul'un sokaklarına dökerim. ...senin bir ara ifadeni alır. Ben isim koymayı sevmem mutlu çocuk. Sıkıyordum resmen. Sıkıyorsa başka yönetim de. Sana adam olamazsın demedim Benim adamım olamazsın dedim Bizim gibi adamlar Agete bir numara olarak geliyor. Ali Can'dan trafik kazasında öldü diye kayıtlara düşüyor. Mezarından çıkan kemikler ölmediğini söylüyor. Ulan